Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ilk videomuz çıkıyoruz ilk videomuzda yapacağımız şey Brawl Stars yani oyun videosunda kutu açılım yapacağız sizin için kutular biriktirdim Hemen e, videomuza başlayalım önce savaş kutusu İnşallah karakter çıkacak 10 elması aldık Büyük kutu sizin şansınıza güveniyorum arkadaşlar. Şu anda çok heyecanlıyım. Birazcık video gecikti. Çünkü görevleri falan tamamlamam gerekti. Şu anda internet dondu. İnternet dondu. Evet arkadaşlar. Savaş, savaş kutusuyla devam edelim. Yine bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Evet arkadaşlar. Evet. Sırada altımız var. Sonra bir büyük kutu daha. Çok bir şey çıkacağını sanmıyordum. Ama bul geldi. Bul aksesuarı. Ben karakteri seçiyorum abi ya. Yok. Bu da çıkmadı. Olmadı. Hadi mega kutu sana güveniyorum. Hadi. Ah, be. çıkmadı bir şey. Hadi. Büyük kutumuzu açalım. Bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çıktı. Küçük kutumuzu açalım. Yine bir şey çıkmadı. Süper. hadi mı ya of aksesuar çıkmasın kalmadı değil mi bir şey burada kalmamış kupa yolundaki mega kutumuzu açalım beş yine hiçbir şey hiçbir şey çıkmadı o zaman bir tane büyük kutu açacağım Hadi bundan bir şey çıksın. Bundan da bir şey çıkmadı. O zaman gelelim son mega kutu. Bundan bir şey çıkmadı. çok üzüleceğim arkadaşlar. Ve başlayalım. Ve altı. Altı bir şey çıktı. Bir şey çıktı. Hadi hadi hadi. Çıksın bir şey. Lütfen. Lütfen Allah'ım. Ya bir git ya. Bir git abi ya. Bir git aha bundan alt bundan kesin bir şey şu an çok heyecanlandı hadi hadi 3 2 1 ya bir git ya of bütün evi oturuldu arkadaşlar bugünlük bu video bu kadardı çok kötü oldu ya neden hiçbir şey çıkmıyor 4 aksesuar çıktı Dört aksesuar ya. Çıka çıka dört aksesuar çıktı. Şimdi o aksesuarları deneyelim arkadaşlar. Ne çıkmıştı? Bir bulduğun çıkmıştı. Ne işe yapıyormuş? Yer sarsıcı. Bakalım. Ee, tek hesaplaşmada deneyelim da çok iyi olduğum bir karakter değildi ve açıkçası yine küçük yaptım ama yapana kadar ne çektim ne bir dakika bir dakika ya oyun da mı bu dakika Bu baga bug'a Bu sefer olmasın. İyi bari. Bakalım deneyelim. Hmm. İnternet çok kötü ya. Takır takır adam dövüyorlar Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Videoda bari yenmeyin arkadaşlar. Ayıp oluyor. Hey. Oo 7 yüklük oldu. Birinci olamadım arkadaşlar. Aha. Burada bir rozamız var. Sanki burada evet orada da 7 yüklü koltuğumuz var. Hop burada da 4 yüklü taramız varmış. Of oh, yanlış yere koydu oda. Oh bence düzgün gelmiş aslında. Hoppa. Hadi. Gel bakalım sen. Heh. Yok ya. Yakın menzilli olunca oynayamıyorum ben ya. Of bu adam beni dövdü. İnşallah şu çalılardan bir şey çıkmayacak bir adam. Ve öldüm. Deniyemedim arkadaşlar. Ha şey şimdi anladım aksesuarın anlamını. Büyük ihtimalle şey uh, ulti doldurunca oluyor. Ultiyi de. Zor dolduruyorsun burada. Açıkçası yanına adam gelmediği süreçte sürece ay heyecandan konuşamadım. ilk video olunca ee, daha videoda söyledim mi? Bilmiyorum. Video birazcık gecikmeli oldu. Görevler tam e, Rolpes'in tam e, yenilenmesinden sonra görevler de gitti. Görevler gidince de Az görev alınca da kutu şeyi azaldı. Normalde e, çok daha fazla kutu vardı aklımda. O stüldü herhalde. Çok ilgili açıkçası çok bakamıyorum da bir oluştursa. Annem sağolsun. Demeyeyim de. Biraz da kendi şeyimden dolayı Daha çok dışarıda oluyorum Şimdi koronavarda O yüzden birazcık az çıkıyorum Yine de çıkıyorum adamı da alacağım ya Benim ulti doldurmam lazım Allah İnternet inat yine... Eskiden böyle değildi Acaba Ştafsu kendisinde mi var yoksa internetle mi alakalı? Haber ben... yedi yükle olmuşum. O evet. Hop. Hop. Heh, anladım, anladım. Tamam. Tamam, anladım. Yenildim ama anladım. Buradaki işim buydu. Yenil yenilsem de amacım buydu. Yenilmek değil işte yani. Siz anladınız, ben anlatamadım haydi herhalde bunu biliyorum bunu biliyorum ama yine de sizin için bir deneyelim arkadaşlar hesabım da bu arada çok kötü bir hesap aslında ben bana sorarsanız Aa, yanlışlıkla kullandım. Vay seviyormuş of, Ben bunu sevdim. Hop. Hop hop hop hop. Çok şey yarıyor. Bence mükemmel. Mükemmel olmasa da. ben yani karakter çıksaydı daha işime yarardı ama. Hop. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ya şu galiba çok gıcık oluyor. Aa. O bir bana vurarsa ben ölürüm. Vurmasın. Aa. Nasıl? Hop. Buradayız. Aslan. Oh. Leon almış. Leonardo da Vinci. Hmm. Şu anda tek tek kutu kırıyorum. Bu ben, bence bu güzel bir şey. Aa. internet buldu. Kaç kaç. İnternet dolunca üç, üç güçlü. Edgar 11 yüklü devil. Ve 11 yüklü devil kaçar. İnternet donunca korkuyor insan. En azından ben korkuyorum. Ah! Adam gelsin. Adam gelsin. Ah! Kurov. Oh! Uh, zorladı. Aslında zorlamadı da. Neden? Üçükle Edgar'a göre bence iyi oynadı. Şimdi bir kurov var. Başka ne var? Bakalım bu çaldı bir. Aha sende. Tek de tutturdum abi. Hop. Sen oradan git. Hadi bakalım. İyi. Şu anda Kral'ı çok rahat yeneceğim düşündüğüm için. Direkt ben oradan öyle çıktım. Hiç can. Hiç kendime can zarar vermeden. O zaman Kral'ı da bu aksesuarla yenelim mi? Hop. Gel bakalım. Aaa. Yanlış yerde kullandım. Yanlış yerde kullandım. Hadi fordur. Hadi hadi. Birinci olduk arkadaşlar. Bence bu. Bence bunun biraz birazcık daha güzel. Bana sorarsanız. Şimdi bakalım peminki. Hmm, plus mod Ha Tamam tamam. Bunu da biliyorum. Hmm. Aksesuarlar çok küçük oldum ya. Gidip gelip aksesuar geliyor. Bana bu kadar karakter çıksaydı şimdi dünya bir karakterlerde dünya birincisi olmuştum derken bir mortis öldürüyor muyuz? Öldürüyor muyuz? Yok beceremedim. O. Oh. Oh. Yok beceremedim ya. Ne kadar beceriksizim bu konuda. de güzel vuruyordu. Çok dağınık vuruyor bence. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Hmm. Aha. Bizim mortis dörtlü olmuş. Şu kutuyu alalım da. Yapamayız. E, Sataşmadı. Ataşta da şok alabileceğini düşünmüyordum açıkçası da. Ne olur ne olmaz şimdi. Hop. Şuraya bunu koyalım. Aa, aa, aa. Bizim otis bizi Hayır be bir kobe Neyse. Buradaki amacımız aksesuarları denemek. Eksi bir yedik. Ee, çok ne işe yaradığını çok anlayamadım ama yine de. Bir de 8 bit bu ne işe yarıyormuş ekstra kredi mi işime gel dur bakayım okuyum 8 bit bir sonraki sağlıyorsun doluşu Tamam tamam tamam acaba iyi mi ki arkadaşlar siz biliyorsanız yorumlara atın 8 bitin normal bir saldırısında kaç mermi attığını ben bilmiyorum da yorumlara atın. Şu anda ha. Sprout Sprout 8 bitin tek kötü yönü. yavaş olması ya. Sprout'a ölmeyelim. İyi. Adımızı Ka karalar. Karalar. Ha şimdi anladım. Ben de 8Bit'in ile alakalı bir şey sanmıştım böyle. Oh, şurada Stu vardı yanlış görmediysem. Çok gördüm. Çok yanlış gördüm. Olmuyor ama. Evet Stu'muz. Ooo altını bir Ben bunu alayım. Hop o zaman deneyelim. O bayağı iyi. iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. <gülüyor> bayağı iyi. Bayağı işime yaradı. Hayır be. Bunu adım karaladı. Onu. Yani sanırım çok öleceğimi sanmıyordum da bütün dediğim gibi kötü günü, yavaş olması arkadaşlar. Başka bir şey çıkmadı. Karakter çıkmasını bekliyordum. Çok Spike abi aslında. Şöyle göstereyim hesabımı. 3 tane Max karakterim var. Ama Max dediğimde hatta bir Roza'nın Roza bir aksesuarı yok. Onun dışında bütün Max karakterler Max. Gördüğünüz gibi. Kostümler az var bende açıkçası. Bir, bir de hiç yok. bulda 2 tane var. Zaten beda verilmişti. Bir, bir tanesi de Yıldız puanı ile almıştım. Mesela Mike'ta almıştım bir tane. Yıl başında Erjudo almıştım. Retorna ni almayı düşünüyordum da çok beğenemedim açıkçası. Jesi de zaten bu bedava verilmişti. Çeki şunu almıştım. Kol ikisini aldım ben. Pam, 0. zaten bunu herkes alır. Penny zaten hiç yok. Ve Leon. Leon çıkardığımda aslında eskiden böyle Brawl Stars'ın yeni başladığı zamanlarda çok da yeni değildi. Böyle bir yıl sonra falan Brawl Stars olalım. Memleket İstanbul'a dönüyorduk. Yolda oynuyordum. Bir sefer telefon telefondan oynuyordum da eskiden tabletten oynuyordum büyük kutu açtı e, tabii rolpes falan yoktu Leon çıktı o zamanlarda Leon'un kıymetini bilmiyordum sonra geri hesap çalındı zaten bu bedavaydı tike yok Barley'de var biraz altın bale almıştı bir dakika bir dakika a ben bunu çıkarmış mıyım çok iyi ama çıkardığını bilmiyordum neyse sizin sayenizde öğrenmiş olur domuz bilincisi kar var bir yoktu a evet bedava verilmişti zaten mortise biliyorsunuz mortis çıkaran herkes de var et bir Klasik 8 bit var. Aman 8 bit var. Arkadaşlar gerçi 8 bit mi 8 bit mi? Hiçbir şekilde anlamadım. yorumlarda ve fikirlerinizi yazın. Bekliyorum. Gördüğünüz gibi. Poco, Edgar. Aa! da vardı doğru. Pandanita vardı bende. bir yok. Aa! B'de de varmış. En, zaten herkese de var. Max'te yok. Gale'de yok. Thurks'te yok. Allah açamadım. Store'da yok. Stu'da da yok arkadaşlar. hesap gördüğünüz gibi 14157 kupa. Çok, e, sırf bu video için aşırı fazla ka kupa kasmıştım. Çok denedim de. Bunu da kardeşim şampiyonluk mücadelesinde bir tane bir hakkı yemiş bir çevresinde de gördüğünüz gibi internet kötüydü. Bir çevresinde de ben öyle indim. Sonra ve diğerde bizim biz bana çıkan takım arkadaşlarım çok kötü oynadı. O yüzden aynı 3000 yıldız puanı yaptım. Ee, ama normalde ben normalde bir BB ile Colt benim 20'mü Şimdi Bibi 23 rütbe yaptım gelecek seviyelerde Bibi yevrele kasmayı düşünüyor yevrele çıkarmayı düşünüyorum açıkçası 21 milyon Piper'ı e, bu kadar aşağı düşürmek gerçekten beceriklilik istiyor bence videomuz bu kadar olsun arkadaşlar kanalıma, kanalıma like atıp abone olmayı Videoların devamını istiyor. Ee, yanlış söyledim. Bir dakika. Özür dilerim. Hala olayın heyecanlıyım. Kanalıma like atıp abone olmayı. Yorum yaz Fikirlerinizi yorumlara yazmayı. Ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.